Bugün bir sorun var dostum hayatımla ilgili ve belki ben dışında herkes hayatımla ilgili konuya hakim olacak hangi izde öz nedir ki hayatımda sıralı cümle değil göremezsin özveriyi bugünlerde sen deledim merak etme toplanırım merhaba kadın sen hayatım boş kalmayanı Birçok insan tarafından defalarca kınandın de suçlu ben oldum, hiçbir boktan anlamadım Bugün görmek istediğimi gördüm aynalarda Dağılmış bir adam ve kucaklaşmış korkularla Susmak istemezken araya girdi hatıralar Yoksun düşen bedenin arkasından ağlamazlar Her kesim bir nedeni vardı değil mi? Neden benim? Neden senin benim gibi bir sevenin oldu garip değil mi? Yıldızın da derdi güneş batana kadar gizli geceye ortak olamazken ne yapacaksınız ni? Oysa herkes insan ama sokaklarda aynı değil yeni bir pencereden bakıp umutlarımı yitirdim beklemedim bir geceydi kendimden geçtiğimi hatırladım sadece mavi-lamba şeritleri ölümü kucakladım dostum karanlığı edip sıkmışım ben aşkım eşki gelip sevmedim beni çünkü hayatımda kalıcı olan sade dövmelerim bir de sigara var Tabi küllüğümde sönmedi Yukarı bakıp gökyüzünü selamladım Bulutlardan tekli alıp dudaklarıma koydum onu. koydum onu Hayal kurmak kolay fakat geçer sandım Hangi ara geldik anlamadım dostum burası yolun sonu Uzun süre uykusuzluk sonlu antidepresan mı? ikiye bölünmüş durumdayım istersen örnek al Hangi yanım gerçek beni temsil eder bilmiyorum Peki ben hangi gerçekliğe nefes alıp veriyorum?